Bir yıldız, kör edici bir süpernova ile patladığında galaksinin her köşesine X ışınları yaymış olur. Bu X ışınları o yıldızın hikayesini anlatır. X ışınları aynı zamanda bir dişçiye hangi dişte sorun olduğunu ve o doktora hangi kemiğin kırık olduğunu gösterir. 1895'te William Röntgen el ve kollara X ışınları tutmanın içerideki kemiklerin garip ama ayrıntılı resimlerini yarattığını keşfetti. X ışınları yüksek enerjili ışınlardır. 3 ve 0,03 nanometre dalga boyundadırlar. O kadar küçük türler ki, bazı X ışınları tek bir atomdan daha büyük değildir. Bilim insanları, laboratuvar ortamında bilinmeyen objeleri X ışınına maruz bırakarak, içerdikleri elementleri ve atomik yapılarını incelerler. Örneğin, penisilin ve DNA'nın yapısı bu şekilde ortaya çıkmıştır. Ayrıca bilim insanları, evrende çok fazla enerji yayan sıcak cisimleri de X ışınları sayesinde tespit edebilirler. NASA'nın gezginci robotları, çinko, nikel gibi elementleri, Mars'taki kayaların barındırdığı X ışınları yardımıyla tespit etmiştir. X ışınları aynı zamanda bir objenin sıcaklığını da anlatmakta kullanılır. Çünkü sıcaklık yaydığı radyasyonun dalga boyunu etkiler. Bir cisim ne kadar sıcaksa dalga boyu o kadar kısadır. X ışınları derecesi milyonla ölçülebilecek cisimler tarafından yayılır. Pulsarlar, kara delikler, süpernovalar ve güneşimizin plazması gibi. Güneşin yüzey sıcaklığı 6000 derecedir ve enerjisinin çoğunu görünmez dalga boyları halinde bırakır. Ama bu müthiş enerjiyi gözlemlemenin en kolay yolu X ışınlarını kullanmaktır. Bu Hinode uydusundan alınmış bir görüntü. Bu görüntülerde NASA'nın SOHO uydusundan. Bu görüntüler sayesinde bilim insanları Güneş'teki enerji akımını kayıt altına alabiliyor ve takip edebiliyorlar. NASA'nın Chandra uydusu ise, evrenin çok uzak noktalarından gelen X ışınlarını bile tespit edebiliyor. Örneğin, Dünya'dan 10.000 ışık yılı uzaktaki bu süpernova patlaması gibi. Gaz ve toz bulutu arasındaki renkler, patlamayla oluşan X ışınlarındaki farklı enerji seviyelerini gösteriyor. Farklı dalga boylarındaki X ışınları, bir cismin bileşimi, sıcaklığı, Yoğunluğu ve manyetik alanı hakkında bize birçok fikir verir. İnsan gözleri x ışınlarını göremiyor olabilir. Fakat kozmik bütünlerden küçük bireysel atom parçalarına kadar hemen her alandaki bilim insanlarına fazlasıyla bilgi sağlarlar.